Bu bir dikdörtgendir. <gülüyor> evet, bu cidden de bir dikdörtgen. Aşağıdaki yeşil çizgiyi, dikdörtgeni ve cetveli kullanarak ölçün. Yani hem bu çizgiyi, dikdörtgen cinsinden hem de, cetveldeki santimetre cinsinden ölçeceğiz. Bakar bakmaz çizginin bir dikdörtgen uzunluğunda olduğunu görebiliyoruz. Santimetre cinsinden bakalım, 6 santimetreymiş. O halde, çizgi, bir dikdörtgen uzunluğundadır diyebiliriz ve 6 santimetre uzunluğundadır. Mantıklı. Çünkü çizgi ve dikdörtgen aynı boyda ve ikisi de 6 santimetre. Yani dikdörtgenin uzunluğu 1 santimetreden daha fazladır. Bu, dikdörtgenin boyu. 1 santimetre ise bu kadar. Evet, kesinlikle daha uzun. Pekala, aşağıdaki soruya bakalım. Yani, çizgiyi ölçmek için santimetreden daha, boşluk, dikdörtgen gerekiyor. Dikdörtgen daha uzun olduğu için, çizgiyi ölçmek için daha az dikdörtgen gerekiyor, değil mi? Yani, bir tane dikdörtgen yeterli oluyor. Altı birden fazla. Altı tane santimetre gerekliydi. Ama yalnızca bir tane dikdörtgen gerekli. Yani, daha az dikdörtgen gerekli. Evet, hadi devam edelim. Bu bir dikdörtgendir. Evet, evet, bu bir dikdörtgen. Aşağıdaki mavi çizgiyi, dikdörtgeni ve cetveli kullanarak ölçün. Sorumuz hemen hemen aynı. Burada iki tane dikdörtgen var. Mavi çizgimiz iki dikdörtgen uzunluğunda. Yazalım, 2. Santimetre olarak bakarsak, 4 santimetre uzunluğunda. 4 santimetre uzunluğunda. Her bir dikdörtgenin uzunluğu, 1 santimetreden daha Boşluk. Her bir dikdörtgenin uzunluğu bir santimetreden fazla değil mi? Bakın bir dikdörtgen aslında iki santimetre. O halde cevabımız daha fazla olacak. Dikdörtgenlerin uzunluğu bir santimetreden daha fazla. Yani çizgiyi ölçmek için santimetreden daha boşluk dikdörtgen gerekiyor. Dikdörtgenler yine daha uzun oldukları için çizgiyi ölçmek için daha az dikdörtgen gerekiyor. Çizgiyi ölçmek için 2 dikdörtgen gerekti ya da 4 santimetre gerekti, 2, 4'ten daha az. <gülüyor> Hadi bir tane daha yapalım, bence çok eğlenceli. Bu bir dikdörtgen, evet. Aşağıdaki yeşil çizgiyi ölçelim. Sorular aynı. Çizgi 4 dikdörtgen uzunluğunda ve çizgi 7 santimetre uzunluğunda. Her bir dikdörtgenin uzunluğu bir santimetreden daha uzun. Bakın, her dikdörtgen bir santimetreden daha uzun. Yani, çizgiyi ölçmek için santimetreden daha az dikdörtgen gerekiyor. Aynı diğer sorularda yaptığımız gibi. Ve işte bu kadar.